Masal keyfi. Nasrettin Hoca masalları. Eşe kim binsin? Günlerden bir gün Nasrettin Hoca kızıyla birlikte çarşıya çıkmış. O sırada karşıdan bir teyze gelmiş. Aygu! İkisi birden eşe binmişler. Yazık değil mi o eşe? O eşin canı yok mu? Deli olmuş mu insanlaka? Oy! Bunu duyan setini hoca hemen eşekten inmiş. Sadece kızını bindirmiş. Karşılarına komşusu çıkmış. Aa! Anaya babaya hiç saygı kalmamış. Şuraya bak, kocaman adam ayakta kalmış. Eee, böyle olunca ne oluyor? Otobüste büyüklerine yer vermeyen çocuklar yetişiyor. Yazık yazık! Yazık! Bizim hocanı yapsın, kızını indirmiş, eşe kendisi binmiş. Derken karşıdan gelen insanlar yine laf etmiş. ''Canlara bak. Aa anne baksana, koşkıcı adam işe binmiş, götürmüş. Evet yavrum, ne acımasız adammış bu böyle. Hiç olur mu öyle şey? Olmaz. Bu sözler üzerine Nasretçin Hoca artık ne yapacağını şaşırmış. Kimse binmesine şey demiş. İkimiz de yürüyelim demiş. Ahahahah <gülüyor> bu dalalara bak. Yanlarında eşek varken bu sıcaklık anter içinde yürüyorlar. Ellerinde eşek gibi nimet var. Bunlar hala yürüyorlar. Ahahahah. <gülüyor> Ne yapacağımızı saşırdım. Hoca hiçbir şekilde kimseyi memnun edemeyeceğini anlamıştı. Evladım ne yaparsan yap doğru bildiğini yap. Milletin ağzı torba değil ki büzesin Youtube Masal Keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Masal keyfi.